Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 30 Nisan'da Türkiye saatine göre gece 23:27'de Boğa Burcu'nun 10 derecesinde yeni ay ile beraber güneş tutulması meydana gelecek. 2022'nin ilk güneş tutulmasını yaşayacağız. Önemli bir yeni ay, güçlü bir etki ve önümüzdeki 6 ayı da önemli ölçüde etkileyecek, şekillendirecek bir güneş tutulmasından bahsediyoruz. Boğa Akrep aksındaki tutulma döngüleri... 2021'in Kasım ayında başladı. O dönemde Boğa Burcu'nda bir ay tutulması yaşadık 19 Kasım 2021'de. Ve bu aksdaki Boğa Akrep aksındaki tutulmalar 2023 sonbaharına kadar devam edecek. Bu iki yıl tutulmalarla beraber Boğa ve Akrep Burcu temaları da kişisel ve toplumsal alanlarda bizim için önemli bir deneyim alanı gelişim alanı e, olacak Evet boğa burcunun 10 derecesindeki bu tutulma Venüs tarafından yönetiliyor ve an haritasında da yay burcu yükseliyor e, ülkemizden gözlenemiyor Aslında Kuzey yarımküre ülkelerinden gözlenemiyor daha çok Güney yarımküre Güney Amerika Güney Asya bölgelerinden gözlemlenebilen bir güneş tutulması bu e, boğa burcu temaları çok vurgulanacak Tabii ki boğa burcu yaşamımızda maddi manevi güvenlik temalarına özellikle işaret eder. Kuzey, yönüm, kuzey yönünde bir tutulma. Kuzey düğüm yönünde bir tutulma, 119 Saros e, nolu e, bir aileye ait ve boğa burcu özellikle Kuzey yönü olduğu için hayatımızda yeni deneyimler, yeni keşfedeceğimiz kavramlar. Ee, gelişmelerle alakalı. Gitmemiz gereken yolla da alakalı aslında. Demek ki kendimizi maddi manevi güvene alabileceğimiz koşullarda arayışlarımız var ve buralardaki eksiklerimizi fark edip bunları iyileştirmek adına çabalar göstereceğiz. Ve tabii ki bu bize yeni açılımlar getirecek. Hayatımızda yeni kapılar da açabilir. Boğa toprak demek. Ee, hayatımızda en temel ihtiyaçlarımız Boğa Burcu ile ilgilidir. Beş duyuya hitap eden tüm Kişisel zevklerimiz de boğa burcuyla alakalıdır. Beslenmemiz, barınmamız, güvenliğimiz, ihtiyaçlarımızı karşılayacak kaynaklarımız, yeteneklerimiz, tabii ki paramız ve maddi kaynaklarımız da boğa burcuyla alakalıdır. Ve bunların hepsinin önemini fark edebileceğimiz bir süreçteyiz. Ve buralardaki eksiklerimizi de fark edeceğimiz bir süreçteyiz. Demek ki genel eğilim kolektif alanda kendimizi güven, güvene alma konusunda arayışlarımızla ilgili olacak toprağı daha iyi değerlendirme işte gıda beslenme ihtiyaçlarımız topraktan alacağımız verim üretimle ilgili konular Tabii ki burada tarımın e, öne çıkması değer görmesi mümkün e, ve beslenmemiz için en temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli olan kaynaklarımız ve buralardaki eksiklerimiz, ihtiyaçlarımız, hani bunları da fark edeceğiz ve bunları iyileştirmek adına çabalarımız olacak. Paramız, kendimizi maddi anlamda güvende hissetmemizi sağlayan ve ihtiyaçlarımızı almamızı, karşılamamızı sağlayan kaynaklarımız. Bunlar toprak değerlerimiz, mal varlıklarımız, kazançlarımız, maddi durumumuz, özellikle para kavramı, kolektif alandırı, dünya üzerinde de para ve finansla ilgili konular, ekonomiyle ilgili konular, boğa tutulmasıyla beraber. Hayatımızda yeni pencereler açacak. Uranüs ile birleşen bir tutulma. Uranüs olan yerde her zaman değişim vardır. Onu bekliyoruz zaten. Demek ki yenilikler var ve devrimler var. Hani paraysa parayla ilgili ve paranın, ekonomik sistemlerin yapısıyla alakalı alışılageldiğimiz düzenin değişmesi söz konusu. Ve bununla ilgili hızlı gelişmeler var. Aynı şekilde tarım, üretimle ilgili değişimler var, yenilikler var teknolojinin Uranüs ile beraber daha fazla hayatımıza girmesini bekleyebiliriz hem finansal alanlarda ekonomik ile ekonomi alanında hem tarım ve üretim alanında teknolojinin daha fazla gündeme gelmesini bekleyebiliriz ve yeme içme gıda sektöründe de yine yenilikler değişimler var Burada da yine çok sürpriz Hani hızlı bir şekilde hayatımıza girebilecek ee, değişimler söz konusu olabilir özellikle gıda sektörüyle alakalı Evet yönetici gezegen Venüs Venüs'ün balık burcunda olduğunu görüyoruz 27 derece balık burcunda gerçekten Venüs'ün olabileceği en güçlü en yüceldiği bir derece Burası o da olağanüstü görünüyor Venüs burada Venüs'ün e, balık burcundaki yerleşimi aynı zamanda yanına da Jüpiter' almış muhteşem bir görünüm var Venüs Jüpiter hatta Neptün de orada yani bu olağanüstü bir etki ee, bu da peki tutulmanın hayatımıza çok güçlü iyicil etkiler iyileşmeler şifalar yardımlar getirebileceğini de bize işaret ediyor yani büyük kısmetler şanslar da söz konusu bu tutulmayı Aslında bu tutulmanın hayatımıza sunacağı e, enerjileri getireceği enerjileri açılımları iyi fark edip değerlendirmekte fayda var çok ruhsal bir akış var bir ilham var Sezgi var Sevgi Evet Sevgi Venüs tarafından yönetilir Boğa da sevgi güven sadakat ee, Venüs'ün etkisiyle hayatımızda bunları daha fazla sorgulatacak ama buradaki Venüs balıkta Jüpiter'le birleşirken çok güçlü bir sevgi Hatta ilahi bir sevgiden bahsediyor burada çok ruhsal bir açılım var sanat için çok destekleyici Boğa Burcu sanatı da yönetir sanat ve özellikle sanatçıları destekleyebilecek bir tutulma yani özellikle görsel sanatlar sinema film sektörü Belki yani her türlü müzik tasarım alanları buralarda çok güçlü ilhamlar yaratıcılık ile ilgili gelişebilir yani yaratıcılığın çok olağanüstü ifadeleri çok dikkat çekici gelişmeler olabilir Sanat ve sanatla ilgili çalışmalar, kurumlar, yapılar, işler desteklenebilir. Bunun yanı sıra güzellik tabii ki. Güzellik, estetikle ilgili çok olağanüstü etkiler var. Yani bu dönem bu anlamda ihtiyacı olan kişileri ya da işte estetikle ilgili, güzellikle ilgili çalışmalar yapmak isteyenleri de destekleyebilir moda sektörünü ve tabi her türlü işte sanat sektörünü güzellik ve estetik sektöründe destekleyen bir tutulma olduğunu söyleyebilirim yani bunlar yükselen değerler gibi karşımıza çıkıyor ve bu alandaki çalışmalarda daha kısmetli daha fazla verim alabileceğimiz çalışmalar olabilir buna dikkat çekmek istiyorum Yardım temaları tabii kolektif alana yayılan bir empati var. Burada yani ihtiyaç olan ihtiyacı olan kişileri anlayış gösterme, yardımlaşma temalarının öne çıkması, sevginin, şefkatin çok güçlenmesi ve bu arayışların artması, hem ilişkilerde hem toplumsal alanlarda daha fazla öne çıkması, değerinin fark edilmesi mümkün çok kozmik akışlar da olabilir yani sanki bir boyut atlama gibi hani bilinç dışından gelebilecek çok olağanüstü etkiler de olabilir hazır olan kişiler için belki bu hani farkındalığı daha yüksek olan kişilerin değerlendirebileceği ve hayatlarında çok güçlü böyle bilinç sıçramalarının farkındalıkların olabileceği çok olağanüstü etkiler de söz konusu Evet bu tutulmanın biraz da geçmişine bakalım. Biliyorsunuz her tutulma belirli bir saros ailesine aittir ve 119 saros e noğdu aileye ait bir tutulma. En son 2004 Nisan ayında e bu aileye ait bir tutulma yaşamıştık. Türkiye'nin özellikle Türkiye'nin etkilendiği bu aileye ait tutulmalara baktığımızda geçmişe dönük 1968 yılında bu aileye ait bir tutulma söz konusu. 1914 yılında yine e, 1919'da Saros'a ait bir tutulma meydana gelmiş. 1914 yılı Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemler. 1968 yılında çok önemli işte 1968 olayları aslında tüm dünyayı etkilemiş, ülkemizi önemli şekilde etkilemiş. Hani bu tutulmanın bu geçmişteki e, tarihi e, dönemlerle bir ilişkisi var aslında. Tamamen aynı olmasa da hani benzer enerjiler çalıştırabilir. Bununla beraber Boğa Akrep aksındaki tutulmaları, kuzey düğüm yönündeki tutulmaları en son 2003-2004 yılında yaşamıştık. 2004 yılının işte Nisan ayında meydana geldi bu tutulma. 2003 yılında yine aynı şekilde yaşadık. Akrep Boğa tutulmalarını 2012-2013 yıllarında da yaşamıştık. 2013'ün Mayıs ayında da yine Boğa Burcu'nda önemli bir güneş tutulması yaşamıştık. Hmm. Şimdi o dönemdeki aldığınız etkileri bir şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Hani çünkü haritalarınızda kişisel haritalarınızda benzer ev alanları etki alacağı için belirgin temalar kendini tekrar edebilir. Aynı olmasa da hani belki benzer hususlarla karşılaşabilirsiniz. Tabi herkes aynı şekilde etkilenmiyor bu tutulmadan. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Şimdi bu tutulma 10 derece boğa burcunda olacağı için sabit burçlarımız daha çok etkilenecek. Boğa, akrep, kova ve aslan burçlarında doğanlar ve yükselen burçları bu burçlarda olanlar etkileniyor. Özellikle 5-15 derece araları, 5-15 derece sabit burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz ya da kişisel doğum haritalarınızda gezegenleriniz bulunuyorsa bu güneş tutulmasının sizin için çok daha güçlü etkileri olabileceğini söyleyebilirim güneş tutulmaları doğa olaylarında etkileyebilir bunu her zaman bekleyebiliriz özellikle Uranüs boğa burcundayken boğa burcundaki bir güneş tutulması direkt toprağa etkiler zaten ve dünya üzerinde Evet bazı önemli e, aktiviteler özellikle doğa olay ve depremle ilgili aktiviteler tetiklenebilir Tutunmanın iyicil e, bir etkisi var, ancak Satürn Kova Burcu'nda ve Ay düğümlerine de kare açı yapıyor. Bu sert bir açı ve e, Satürnün özellikle ha, haritada düğümlere açı yaparken e, bazı sert sınavlarla karşılaştırması bizi mümkün. Burada Boğa Burcu e, özellikle tutunmanın tabii ki gözlemlendiği alanlarda daha çok Güney yarım küre ülkeleri buralarda daha fazla tesir alabilir Uranüs'ün de burada daha fazla tetikleyici bir etkileri olabilir depremsel hareketlilikler biraz artabilir ve dikkat çeken bir gelişme Venüs'ün ve Jüpiter'in Balık burcundaki kavuşumu büyük bir su enerjisi veriyor Tabii ki Jüpiter büyütür e, Neptün zaten denizler tanrısı e, burada büyük denizler ve okyanuslar aklımıza geliyor denizlerde ve okyanuslarda etkili olabilecek gelişmeler ve bir deprem özellikle belki bir okyanusta olabilecek bir deprem ve bununla beraber e, tsunami ve benzeri etkiler tetiklenebilir Evet bunlar mümkün İnşallah hani çok e, zorlayıcı etkilerle karşılaşmayız ama hani böyle olasılıkları da bekleyebiliriz tutulma ve tutulmayı takip eden günlerde e, ve hava şartlarında aşırı yağışlar olabilir su taşkınları aşırı yağışlar seller Hani bunlar olabilir sularla ilgili bazı sınavlarımız olabilir denizlerle ilgili bazı sınavlarımız olabilir Balık burcu göçleri de anlatır yani ihtiyaç sahibi olan muhtaç kişiler göçmenlikle gö göçmenlerle de ilgilidir ve Jüpiter'in Neptünle birleşmesi büyük göçlerle de alakalıdır yani bu tabii kolektif alanda bu büyük göçlerin maddi manevi bazı sonuçlarını ortaya çıkarabilir ve bunlarla da ilgili gerek Kolektif bilinçde önemli bazı empati işte yardımlaşma temaları bunlar çok tetiklenebilirken bir yandan da hani buradaki özellikle göçmenlerin yaşadıkları kayıplar, onlarla ilgili sıkıntılar daha fazla kamuoyunda gündemimizde olabilir. Süreç içerisinde bir tutulma olduktan sonra önümüzdeki en az 6 ay etkileri devam eder ve kişisel gezegenlerin ve gökyüzündeki transit eden gezegenlerin tutulma derecelerine temas ettiği dönemlerde bu etkiler kendilerini daha fazla hissettirebilir. Şimdi tutulmanın olduğu hafta içerisinde de Evet güçlü etkilerle hızlı etkilerle karşılaşabiliriz. Ancak gezegenlerin hareketlerine baktığımız, mesela Venüs tutulma derecesini 6-7 Haziran'da ulaşacak. Boğa burcunda 6-7 Haziran'da bizim için önemli bir tarih olabilir. Ardından Mars'ın Boğa burcundaki hareketi var ki bu da 19-20 Temmuz gibi karşımıza çıkıyor. Bunu takip etmek lazım bu dönemleri. Iyi takip etmek lazım. Güneşin Aslan burcunda ilerleyip yine tutulma derecesine tetik yapacağı 2-3 Ağustos civarı. Buralarda da tutulma etkileri hızlı bir şekilde kendini gösterebilir. Aynı zamanda 14 Mayıs Akrep burcundaki ay tutulması dönemi de yine bu güneş tutulmasıyla birlikte aktive olabilir. Oldukça güçlü etkilerini görebiliriz ve Ağustos ayındaki Kova burcu dolunayı ve Ağustos'taki işte Aslan burcu yeni ay dönemi Ağustos ayı da dikkat çekici bir süreç. güneş tutulmasının tesirlerinin daha fazla hissedilebileceği, olumlu ya da olumsuz etkilerinin daha güçlü hissedilebileceği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Evet, kişisel haritalarınıza göre tutulma sizi nasıl etkiler? Genel hatlarıyla yükselen burçlarınıza göre bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Boğa burcundaki güneş tutulması ikinci evinizde meydana gelecek. Bu dönem aslında 2 senelik bir sürecin başlangıcı diyebiliriz. Çünkü 2023 Kasım'ına Kasım kadar Boğa akrep tutulmaları sizin için önemli görünüyor. Ve parasal konularda hayatınızda bazı gelişmeleri tetikleyebilir bunlar. İş durumunuz... Çalışma hayatınız, para kazanma süreçleriniz, sahip olduğunuz değerler, yetenekleriniz, maddi durumunuzla ilgili gelişmeler olabilir. Örneğin genç bir koçsunuz, iş hayatına atılabilir, para kazanmaya başlayabilirsiniz bu tutulmanın etkisiyle beraber. Paranızı, mesela kaynaklarınız var, toprağınız var, mülkünüz var. Bunları değerlendirebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz, sanatla ilgilenebilirsiniz kendimizin maddi anlamda güvende hissedebileceğiniz koşullar oluşabilir para durumunuz öne çıkıyor bu tutulma asla olumlu bir tutumu Çünkü Venüs'ün tutulma yöneticisinin çok güçlü olması ve Jüpiterle birleşmesi şanslı ve kısmetli bir tutulma olduğunu gösteriyor yani bu tutulma maddi kaynaklarınızı geliştirmeniz para kazanmanız varsa maddi sorunlarınızı çözmeniz refaha ulaşmanız için çok önemli kapılar açabilir size farkındalığınız da artıyor sezgilerinizi de iyi değerlendirirseniz yeteneklerinizi fark ederseniz ve doğru adımlar atarsanız bu tutulmanın tesiri ile önümüzdeki aylarda gerçekten maddi durumunuzda çok olumlu gelişmeler olabilir sevgili koçlar Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, siz başroldesiniz tabii ki. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5-15 derece arasındaysa bu tutulma sizin tutulmanız. Ve bu tutulmayla beraber hayatınızda Uranüs etkisiyle beraber çok hızlı gelişmeler olabilir gerçekten. Yani bir anda böyle da şaşırtabilecek kararlar alabilirsiniz. Venüs çok güzel bir destekleyici pozisyonda. Jüpiter yanında. Hani hayallerinize kavuşabileceğiniz bir tutulma. Ee, gerekli altyapınız varsa, örneğin yani şu ana kadar çalıştınız, çabaladınız, kendinizi yetiştirdiniz, hak edişleriniz var diyelim. Yani burada bu tutulmanın size çok olağanüstü fırsatlar getirmesini bekleyebiliriz. Evlenebilirsiniz, aşık olabilirsiniz, hayatınıza muhteşem kişiler girebilir, bunlar size olağanüstü kapılar açabilir İşe girebilirsiniz, kariyer hayatınıza başlayabilirsiniz. Yer değişimleri olabilir, taşınmalar olabilir. Yani tüm bunları bu Uranüs sürprizleriyle, Jüpiter, Venüs destekleriyle bekleyebilirsiniz aslında. Ve kişisel imajımızda değişimler olabilir, tutulmalarla beraber belki bir hani alıştığımız o imajınız, saç renginiz, modeliniz bir değişecek. Uranüs cesaret getiriyor çünkü. Güzellikle ilgili de muhteşem fırsatlar var, iyileşmeler var, estetik Bakın hani bunlara da zaman ayırabileceğiniz bir dönem. Maddi konularda çok olağanüstü gelişmeler olabilir. İşinizden gelen kaynaklar, kariyerden gelen kazançlar, üzerinde çalıştığınız projenin sonuçlanması, bunun size vereceği maddi manevi ödüller. Tüm bunları bekleyebiliriz. Gerçekten olağanüstü etkiler var. Sevgili boğalar, kişisel haritanızda destekliyorsa bu güzel tutulma hayatınızı çok olumlu yönde, çok olumlu yönde olağanüstü değiştirebilir yeni bir boyut atlayabilirsiniz adeta böyle bir etki var gökyüzünde iyi şanslar diliyorum her şey gönlünüzce olsun sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar boğa burcundaki tutulma sizin 12 evinizde olacak bu tutulmayla beraber Aslında Merkür de burcunuzda İkizler Burcu'nda aslında yeni fikirler, yeni düşünceler var. Ama biraz sanki tutulma diyor ki bir geri çekil, bir kendini incele, izle, bir tefekkür et, olup bitenleri bir sorgula. Bu önemli farkındalıklar getirebilir. Jüpiter'le Neptün'ün kavuşumu kariyer alanında aslında büyük kapıları açacak gibi görünüyor. Bu dönemde yaptığınız çalışmalar, örneğin bir sanatçısınız, hazırlıyorsunuz, aylardır yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Şimdi onu dışarıya sunma zamanı onu konuşma zamanı ve dikkat çekme zamanı kendi işinizde kurabilirsiniz ya da e, kamuoyunda böyle dikkat çekebileceğiniz önemli size fırsatlar yetkiler verilebilir kendinizi gerçekleştirebilirsiniz şifalanma zamanı yeter ki hayatınızda gereksiz şeyleri bir ayıklayın sağlığınız için gereksiz alışkanlıklar olabilir bağımlılıklar olabilir artık belki uğraşmamanız gereken bir iş olabilir günlük alışkanlıklarınız olabilir bunları bir fark etme zamanı ayıklama dönemi yaşam gücünüzü arttırma şifalanma ee, tabii ki yeteneklerinizi daha iyi değerlendirmek için bunları yapmak gerekiyor bunları fark edebileceğiniz bir dönem İşte bu tutulma hayatını iyileştir diyor fark et diyor bunun içinde biraz maneviyata yönelmek biraz e, sezgilerimizi dinlemek birazdan hani iç dünyamıza ee, dönüp biraz tefekkür etmek çok faydalı olabilir sevgili ikizler sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Boğa burcundaki güneş tutulması 11. evinizde meydana gelecek sizin için dost bir burçta oldukça da güzel bir etki var Uranüs'ten de güzel destek alıyorsunuz Jüpiter ve e, Venüs'ün muhteşem kavuşumundan da yine muhteşem destekler alıyorsunuz hayata bakışınız daha iyimser Özgüveniniz artıyor, enerjiniz güçleniyor. Yaşamdan beklentileriniz var, büyük hayaller, büyük vizyonlar var. Gerçekten ufkunuzun geliştiği bir dönem, yaratıcılığınızın arttığı bir dönem. Sezgileriniz size çok önemli kapılar açabilir. Ee, fırsatlar da karşınıza çıkıyor. Bu tutulma zaten Uranüs etkisiyle sanki hani kendinizi gerçekleştirmek için, bir projeyi, bir fikri hayata geçirmek için böyle bir bir kişinin ya da bir kurumun bir desteğini almanız anlamına geliyor. Fırsatlar yani bu finansal bir ihtiyaçsa parasal bir yatırımsa hani bunları bulmanız anlamına geliyor. Ee, yurt dışıyla ilgili önemli etkiler var. Uluslararası hani yurt dışında okumak, çalışmak olabilir yerleşmek olabilir. Böyle hayatınızda değişimler yapmak istiyorsanız yurt dışı kısmetlerimiz açık görünüyor. Eğitim ve akademik alanlarda önemli gelişmeler var. Bu tutunmayla beraber istediğiniz bölümü kazanabilir? Üniversitede mesela geleceğinizi planlayabilirsiniz akademik bazı başarılar elde edebilirsiniz hukuksal işlerinizde önemli yardımlar alabilirsiniz hak edişlerle beraber haksızlığa uğradığınız alanlarda hakkınızı aradığınızda gerçekten çok ilahi yardımlarla desteklerle karşılaşabilirsiniz bu dönem güzellik estetik sanatsal çalışmalarda bu tarz işlerde mesela çok destekleyici olabilir ruhsal ve manevi işlerde çok destekleyici olabilir Kendinize kişisel anlamda bu alanlarda geliştirebilirsiniz ve ifade etme olanağı da bulabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, boğa tutulması sizin için de çok önemli. Sizin gibi sabit bir burç ve üstelik doğum haritanızın en tepe alanında meydana geliyor. Uranüs etkisi de var. Değişimler ve yenilikler var. Hangi alanlarda? Geleceğinizi etkileyecek alanlarda, günlük hayatınızda, yaşam düzeninizle ilgili alanlarda. İş değişimleri, taşınmalar, Ev değişimleri, yer değişimleri, terfi, atama, görev değişimleri olabilir. Ee, yani Uranüs çok radikal değişimler de getirebilir gerçekten. Yani Bir düzen değişimi var burada. Tamamen mesleki değişimler de yapabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuzla yükselen burcunuz. 5-15 derece arasıysa bu bahsettiğim etkileri çok daha güçlü bir şekilde alabilirsiniz. Jüpiterle e, Venüs'ün olağanüstü kavuşumu 8. evinizde. Ve, e, Neptün de orada. Parasal konularda da iyileşmeler var. Örneğin bir emlak almak istiyorsunuz, kredi alabilirsiniz. Ee, ya da işte bir iş kurmak istiyorsanız bir sermaye desteği bulabilirsiniz. Size ait bazı mülkleri satmak, kiralamak istiyorsunuz. Hani buralardan da önemli destekler alabilirsiniz. Aile üyeleriniz, ebeveynlerinizle ilgili problemler olabilir. Sağlık sorunları olabilir. Onları şifalamak için de önemli destekler var. Yani burada iyileştirici etkiler var, önemli fırsatlar var. Uranüs de sürpriz gelişmeler demek. Yani beklenmedik bazı ani gelişmeler demek. Şartlara hızlı uyum gösterirseniz gerçekten hayatınızda çok olumlu, çok güzel, iyileştirici gelişmeler, değişimlerle de karşılaşabilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Boğa Burcu'ndaki güneş tutulması 9. evinizde meydana gelecek. Dost bir Burç'ta, güzel bir tutulma bu. Uranüs destekli. Uranüs olunca tabii biraz böyle hızlılık var, değişimler var. Ee, değişmesi gereken konularda da cesaretiniz artabilir. Biraz düşünceleriniz değişiyor, hayata bakışınız değişiyor, anlam arayışınız değişiyor. Hani yıllardır köklü bir şekilde inandığınız bazı inanç kalıplarında bile değişimler var özgürleşmeler hissedebilirsiniz. Üstelik Jüpiterle Venüsün kavuşumu yedinci evinizde, hani ilişkilerde de çok kısmetli olduğunuzu söyleyebilirim. Hani yurt dışı temaları da açık. Mesela yabancı bir kişiyle tanışmanız olabilir, e, bir seyahatte birisiyle tanışabilirsiniz, aşık olabilirsiniz, evlilik yapabilirsiniz. Bu hayatınızdaki belki ikinci bir evlilikdir, ama evlilikler konusunda destekliyor. Özellikle yurt dışı ortaklıklar, işbirlikleri. Ee, uluslararası işler anlamında destekliyor anlaşmalar sözleşmeler yapılabilir seyahatler güzel seyahatler olabilir hayatınızda Mesela eşinizle çıkmak istediğiniz çok olağanüstü bir e, seyahat var Bu biraz su, suyla da ilgili yani böyle uzak ülkeler ama farklı kültürler deniz yolculukları böyle kültürler manevi yolculuklarda olabilir bunları yapabileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir İlişkilerinizde, eşinizle, partnerinizle ilişkilerinizde bazı sorunlar varsa hani bunları çözmeniz, şifalandırmanız, ilişkilerinizi aranızdaki sevginin, şefkatin, empatinin artması çok mümkün görünüyor. Çok olanüstü yardımlar, destekler de alabilirsiniz arkadaşlarınızdan, yine partnerinizden, sevdiğiniz kişilerden. Sevgili Başaklar, sevgili Terazi'ler ve yükselen Burcu Terazi olanlar, Boğa Burcundaki Tutulma sekizinci evinizde meydana gelecek koçlar gibi sizde en çok para konularında etkileniyorsunuz bu iyileştirici bir etki yani sekizinci evinizde muhteşem bir Jüpiter Venüs kavuşumu var zaten Venüs yöneticiniz aynı zamanda tutulmanın da yöneticisi ee, bu durumda altıncı evinizdeki bu kavuşumla beraber iş ve mesleki konularda önemli iyileşmeler fırsatlar olabilir ve bu para durumunuzda da etkileyebilir Tabii ki parasal konularda iyileşmeler var fırsatlar var iş birlikleri fırsatlarınız olabilir eşinizin mesela maddi konular maddi olanaklarında gelişmeler olabilir eşiniz iş bulabilir çalışabilir. Kaynakları artabilir. Bir borcunuz var. Bunu ödeyebilirsiniz. Bununla ilgili kredi bulabilirsiniz gibi. Sağlık konularında önemli iyileşmeler var. Bir kere yaşam alanlarınızda iyileşmeler olabilir. İstediğiniz gibi bir ortamda mesela çalışabilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlık konularında iyileşmeler var. Yardımlar alabilirsiniz. İstediğiniz gibi iyi bir yardımcı asistan bulmanız mümkün. İşte ev işlerinde falan destekler, yardımlar alabilirsiniz. Evcil hayvanlarla ilgili güzel etkiler var. Yani bu dönemde bir kedi e, evlat edinebilirsiniz örneğin. Hani bunun gibi hayatımıza güzel bir enerji gelebilir. Sağlıkla ilgili iyileşmeler var dedik. Sağlığınızla ilgili bir sağlık sorununuzu çözünürmek için bir operasyon olabilir Evet sekizinci evinizdeki tutulma ameliyatları destekler bir ameliyat olabilir bu bir size bir şifa verebilir iyileşme verebilir ama bunlar güzellik estetik kişisel bakımla da ilgili olabilir kuşkusuz şu anda Aslında Venüs'ten muhteşem etkiler aldığınız için böyle iyileşmeler güzellik estetik kişisel bakım gibi alanlarda da çok güzel yine verimli sonuçlar alabilirsiniz sevgili teraziler Sevgili Akrepler ve yükselen Burcu Akrep olanlar, Boğa Burcundaki tutulma sizin için çok önemli. Siz de bir sabit burcunuz, tam karşıt burcunuzda bir tutulma var, Güneş tutulması ve Mayıs ayında yine sizin burcunuzda da bir Ay tutulması yaşayacağız. Aslında bu iki yıl, 2022 ve 23 Boğa Akrep tutulmaları hayatınızda değiştiriyor. Hayatımızda yenilikler var ve ilişki evinizdeki tutulma size sürpriz bir ilişki getirebilir. Uyanızsınız çünkü bu, sürpriz bir tanışma, ani bir ilişki kararı evlilik teklifi, evlenme kararı olabilir tabii ki. Hani bir e, hayatınızda bir kişi olabilir. Hızlı bir şekilde evlenmeye karar verebilirsiniz örneğin ya da işte yeni biriyle de tanışabilirsiniz. Üstelik Jüpiter'le Venüs'ün kavuşumu aşk evinizde. Artık daha ne olsun diyelim? Yani aşk var, aşk var. Yani burada gerçekten olağanüstü hayal ettiğiniz gibi bir aşk söz konusu olabilir hayatınızda ve hızlı bir şekilde de belki birlikteliğe evliliğe doğru gidebilirsiniz süre gelen ilişkilerinizde sorunlarınızı da çözebilirsiniz veya işte artık anne baba olmak isteyeceksiniz çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz bununla ilgili etkiler var çocuk sahibi olmak isteyip de olamıyorsanız bununla ilgili şifalandırıcı etkiler var çocuklarınız var onların hayatlarında güzel gelişmeler olabilir Onların başarıları, onların mesela belki ilişkileri, onların evlilikleri, torun sahibi olabilirsiniz. Bunun gibi güzel etkiler var. Maddi konularda iş birlikleri, bir iş kurma, ortaklıklar, parasal kazançlar, buralarda yatırımlar anlamında da aslında bu tutulmanın sizi destekleyeceğini söyleyebilirim. Sevgili akrepler özellikle yükselen burcunuz ve güneş burcunuz 5-15 derece arasıysa bu bahsettiğim etkilerin çok daha güçlü, çok daha önemli olacağını söyleyebilirim. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Evet, boğa burcundaki tutulma sizin 6. evinizde. Günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleğinizle ilgili hızlı gelişmeler olabilir. yani bir işe girebilirsiniz ya da süregelen iş hayatınızda belki işinizi işte biraz da online Açılımlarının olması, dijital platformlarda işinizi tanıtmanız, Hani bununla ilgili etkileşimler olabilir, yenilikler olabilir, düzenlemeler olabilir çalışma ortamlarınızda, yaşam alanlarınızda. Jupiter'le Neptün'de dördüncü evde olması, yuva, ev, aile konuları ebeveynlerle ilgili konularda iyileştirmeler getirebiliyor evde iş kurabilirsiniz evden çalışma olanaklarınız olabilir örneğin ya da aileyle ilgili akrabalarla ilgili hep birlikte böyle bir ailevi bir konunuz var hani bunları çözebilirsiniz mesela bir aileye ait bir toprak emlak büyük işi var veya veya bir geri dönüşüm e, söz konusu hani buralarda çözümler olabilir e, artık yani tıkanık bir şeyler açılabilir ve sizinle deyinize gelişebilecek gelişmeler olabilir Emlak almak istiyorsunuz ev almak istiyorsunuz ve bununla ilgili yine adımlar atabilirsiniz anne babanızda sağlık sorunları var diye yani onların iyileşmeleri onların şifalanması ile ilgili konular olabilir ve bu tutulma kendi hayatınız sağlığınız yaşam kalitenizi arttırmak için de bazı yenilikler getirebilir size Örneğin beslenmenizi değiştirebilirsiniz diyete başlayabilirsiniz çalışma programınıza değişimler olabilir zararlı alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz bunun gibi yani tüm bunlar size şifa getirecek ve hayatınızın kalitesini arttırmak için önemli farkındalıklar getirebilir sevgili yaylar sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar boğa burcundaki tutulma sizin 5. evinizde şanslı bir tutulma ve ee, güzel bir açıda ve Uranüs etkili, sürprizli ve heyecanlı tutulma çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi ol, olabilirsiniz veya çocuğunuz var tekrar ikinci bir çocuk sahibi olabilirsiniz. Uranüs orada biraz sürprizler de getirebilir unutmayın. Ee, çocuklarınızın hayatında hızlı ve güzel, hoş sürprizler, gelişmeler olabilir. Para kazanma konularında da destekliyor. Yeteneklerinizi değerlendirebilirsiniz. Örneğin sanatsal çalışmalar yapıyorsunuz. Hani bunları sergileyebilir, satabilir, para kazanabilirsiniz. Dikkat çekebilirsiniz. Yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz iş imkanları olabilir. Ya da yeteneklerinizi e, iyi, yani biraz daha güçlendirmek için e, örneğin bir hobiniz için bir kursa gidebilirsiniz eğitim alabilirsiniz Hani bunu bir beceri ve bir iş haline getirebilirsiniz daha sonrasında bununla ilgili adımlar atabilirsiniz Evet aşık olabilirsiniz sevgili oğlaklar bu tutulma kalbi boş oğlaklara hızlı bir aşk getirebilir Jüpiter ve Neptünün muhteşem kavuşumu 3. evinizde yakınlarınızdaki kişilerle de ilişkileri güçlendiriyor kardeşlerle ilgili iyileşmeler var ee, belki hani bir sorunlarınız var. Küstlükleriniz var. Çözüme kavuşabilir bunlar. Güzel seyahatleriniz olabilir. Manevi yolculuklar da olabilir bunlar. Böyle ruhsal içerikli. Ya da işte e, belki deniz yolculukları olabilir. Sanatsal eğitimler olabilir. Hani bunun gibi hayatınızda hoş, güzel... E, açılımlar var. Sizin için çok verimli, çok bereketli bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Sevgili oğlaklar, sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Evet, sizin için de çok önemli bir tutulma. Sizin gibi sabit bir burçta da çünkü dördüncü e, evinizde meydana geliyor. Üstelik Satürn burcunuzda. Ve ay düğümlerine kare açı yapıyor. Bu demek ki biraz hani hayatınızda sorumluluklar öne çıkıyor. Sorumluluklara dikkat etmek gerekiyor. Sorumluluklarla beraber hayatınızda bazı değişimler de olabilir. Nasıl olabilir bu değişimler? Mesela ailele ilgili sorumluluklar artabilir. Ebeveynlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Veya evlenebilir, yuva kurabilirsiniz. Bu size bir sorumluluk getirebilir hayatınızda. Çalışma, işle ilgili konular olabilir. Evden de çalışabileceğiniz iş kurabilirsiniz Bu da sorumluluklarınızı arttırabilir Hani e, genel olarak yaşam düzeniniz ailevi konular alışkanlıklarınız ve bireysel sorumluluklarınızla ilgili önemli bir tutulma ama şanslar da var Jüpiter Neptün çok güzel bir şekilde para evinizde birleştiği için parasal olanakların artmasını bereketin artmasını iyileşmelerin olmasını bekleyebiliriz kaynaklarda iyileşmeler var Elinize büyük miktarda para da geçebilir. Yani örneğin size ait bir toprağı satabilirsiniz ve emniyat satabilirsiniz. Gayrimenkuller dönüşebilir, bir para kazanabilirsiniz veya size ait mülkleri kiralayabilir. Yine parasal akışlar olabilir. Aileden de olabilir bunlar. Hani ebeveynlerinizin kaynakları miras gibi konularda olabilir. Hani bunların maddi konularda bazı rahatlamalar getirmesini bekleyebiliriz. İşle de ilgili olabilecek önemli yatırımlar. Yine size güzel e, bol para kazanabileceğiniz maddi durumunuzu iyileştirme fırsatları verebilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5-15 derece arasıysa bu bahsettiğim güçlü etkiler sizin için çok daha önemli olabilir sevgili kovalar sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar boğa burcundaki güneş tutulması sizin üçüncü evinizde meydana gelecek bu tutulma zihninize çok yaratıcı düşünceler fikirler getirebilir Uranüs birleştiği için değişimler ve yenilikler getirebiliyor hayatımızda ve üçüncü ev demek Aslında düşünce demek planlar programlar demek ve yeni bilgiler demek Evet yeni bir eğitime katılabilirsiniz öyle eğitimler seminerler olabilir kişisel anlamda kendinizi geliştirebileceğiniz mesleki eğitimler veya yeni bir dil öğrenebilirsiniz sanatsal hobi hobi kurslarına katılabilirsiniz burada her şeyi öğrenmek için yeni şeyler öğrenmek için çok güçlü açılımlar var yolculuklar seyahatler bu tutulmayla hayatınıza daha fazla girebilir ticari bazı girişimleriniz olabilir ee, ve Jüpiter'in e, Venüs'le birleşimi burcunuzda Neptün de orada gerçekten enerjinizi manevi enerjinizi yaratıcılığınızı çok arttırıyor İlham akışı var muhteşem sezgileriniz çok güçlü Yani hem maddi konularda hem manevi konularda çok şanslı bir dönemdesiniz size güzel teklifler de gelebilir anlaşmalar sözleşmeler de yapabilirsiniz Bunlar işle ilgili iş girişimleri de olabilir ticari girişimler de olabilir yakın çevrenizde ilişkiler gelişebiliyor yani kardeşlerle ilgili konular hızlanıyor hayatınızda belki sürprizler daha çok yakın çevrenizden gelebilir kardeşlerle ilgili temalardan gelebilir yer değişimleri de olabilir taşınma ile beraber Bunlar tabii çevresel bazı değişimleri de getirebilir hayatınızda. Ama özellikle Venüs'ten, Jüpiter'den aldığınız destekler, hem ilişkiler, aşk, sevgi konularında hem maddi kazançlar bakımında şu dönemde bu tutunmayla beraber sizi çok şanslı kılıyor. Doğum haritalarınızda destekliyorsa sevgili balıklar gerçekten çok verimli, çok bereketli bir dönemdesiniz. Manevi gelişmeler de olabilir. Yani her şeyi maddi olarak beklemeyin. Manevi farkındalıklar, bilinç sıçramaları, aydınlanmalar, derinleşmeler, ruhsal açılımlar, ilham akışları, güçlü sezgiler, yardımlar, manevi yardımlar özellikle bunları da bu dönemde bekleyebilirsiniz. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve berlerinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz.